Evet arkadaşlar yeni videomuzda birlikteyiz. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda cüzzam, akne, sivilce ve egzama ile ilgili doğru bilinen yanlışlara bakacağız. Hemen başlayalım. Cüzzam bulaşıcı ve korkuş bir hastalıktır. Bu yanlış arkadaşlar. Cüzzam eşler arasında bile çok zor bulaşan, bulaşması için çok uzun süreli yakın temas gerektiren ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Yağlı ve pis şeylerin başa sürülmesi bit oluşturur. Arkadaşlar yanlış. Bitler doğrudan insandan insana veya eşyalarla bulaşır. Bulaşma yoksa saçlar yağ ile yıkansa bile bit oluşmaz. Ancak yağlı ve pis ortamlar bitin yaşaması için uygun ortamlardır. Kuruyemiş, çikolata ve kızartmalar ergenlik sivilcelerini arttırır. Yanlış. Bu yiyeceklerin sivilcelere etkisi insandan insana değişmektedir arkadaşlar. Yani vücut metabolizmasıyla organların değişmektedir. Yediğimiz zaman kuru yemiş çikolata kızartmayı herhalde karaciğerle ilgili olabilir. Bunu doktora da sormak gerekir. Yalnız bunu bilmekte fayda var. Ergenlik sivilcileri mikrobiktir ve bulaşıcıdır. Yanlış arkadaşlar. Sivilciler doğrudan mikrobik ve bulaşıcı değildir. Yani tabi buradan da vücudun ürettiğini sanırım söylüyor bunu. Vücuddan vücuda zaten değişiyor demiştik. Kurbağaya değenlerde sihirler oluşur. Arkadaşlar bu da yanlış. Tamamen hayal ürünü bir inanıştır. Yani şehir efsanesi. Çocukları kurbağadan uzak tutmak için uydurulmuştur. Yine bir yanlış. Saçlar kökünden kazınırsa daha gür çıkar. Saçların gür çıkmasının kazınmasıyla ve sık ile ilgisi yoktur. Saç budanan ağaçlara benzemez. Yani ağaçları buduyoruz yeniden çıkıyor ya daha gür çıkıyor. Ona benzemiyormuş arkadaşlar. Bu da küçüklükten beri büyüklerimizden duyduğumuz yanlış bir şehir efsanesiymiş yine. Ayak parmakları arasındaki mantar tedavi edilirse başka yerden çıkar. Arkadaşlar bakın yanlış bu. Mantar mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmezse bacaklarda yılancık gibi hastalıklara yol açabilir. Yine bir yanlış. egzama sivilce ve kaşındı gibi hastalıklar karaciğerden kaynaklanır. Bakın bunların karaciğerle ilgisi yoktur. Biraz önce söylemiştik ya karaciğerle. Demek ki yanlış bir o. Ben de yanlış biliyormuşum demek ki. Egzama, sivilce ve kaşındı gibi hastalıklar karaciğerden kaynaklanır. Bunların karaciğerle ilgisi yokmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine bir yanlış. Sivilcenin kökeninde pislik vardır. Yanlış arkadaşlar. Hem de tamamen yanlış demişler. Yine de cilde uygun ürünlerle yapılacak günlük temizlik sivilcelerle savaşmanın en iyi yoldur. Sivilcenin kökeninde pislik vardır. Bakın bu yanlış bir İlk cinsel ilişkinin ardından sivilceler çıkar. Arkadaşlar yalnız, yanlış veya geçer. Bakın ilk cinsel ilişkinin ardından sivilceler çıkar ya da geçer. Bakın bu da yanlış. Bu inanç insanların ilk cinsel deneyimlerini sivilcelerin zaten geçeceği yaşlarda yaşadıkları dönemlerden kalmadır. Yani yine bir şehir efsanesinden bahsetmiş. Çikolata sivilce yapar. Arkadaşlar bu da yanlış. Bu yanlışa inanan çok sayıda kimse vardır. Ne mutlu ki bu da şehir efsanesidir, yanlıştır. Şarkitörü ürünleri sivilce yapar. Yağlı, yağlı oldukları doğrudur. Ama sırt bu yüzden sivilce yapmaları doğru değildir. Akne'nin hayat boyu seyreden bir sondur. Akne, hayat boyu seyreden bir sorundur. Yanlış arkadaşlar. Genellikle akne ergenlikle başlar ve 20 yaşlarına kadar biter. Bazı hastalıkta ise devam eder. 25 yaşlarından sonra aknenin devamının nedeni henüz tam bilinmemektedir. Bu tip genellikle şiddetlidir ve yüz dışında sırt gibi hücudur tutulumu yapabiliriz. Yani sırt bölgesinde vücut tutulumu da yapabiliyor. Kadınlarda adet ile ilişkili olabiliyor. Bazı hastalarda özellikle kadınlarda yetişkinliğe kadar akne görülmeye bilir. Yüzü sık sık yıkamak akneyi iyileştirir. Arkadaşlar yanlış. Cildi genel olarak temiz tutmak gerekir. Ama sivilceyi tedavi etmek yeterli değildir. Yetmek de yeterli değildir. Bakın cildi genel olarak temiz tutmak gerekir. Ama sivilceyi tedavi etmek de yeterli değildir. Cildimizi fazla temizlemek ve tarih etmek başka sorunlar da oluşturabilir ve akneyi de kötüleştirebilir. Cinsel ilişki aknenin geçmesine etkilidir. Yanlış. Düzenli bir cinsel hayatın akneye bir etkisi yoktur. Yani akne evlenince geçmez. Akne tedavisinde diyetin faydası olur. Bu da yanlış. Çikolata, yağlı yiyecekler, kuru yemişler sık suçlanır. Yani onlardan olduğu söylenir. Ancak bilimsel olarak akneye neden olduğu ya da akneye artırdığı saptamış bir yiyecek yoktur. Bununla birlikte sağlıklı beslenme herkes için olduğu gibi akneye hastalar için de gereklidir. Ama bazı yiyecekleri akneye artırdığını düşünüyorsanız e bunlardan uzak durun. Sivilceleri sıkmak zararlı değildir. Arkadaşlar yanlış bakın. Akneleri sivilceleri ellememeli ve sıkılmamalıdır. İltihap yayabilir, İz bırakma riski artar. Adet kanamaları akneye etkilemez. Yanlış. Bu dönemlerde akne kötüleşebilir. Adetten 2-7 gün önce kadınların %70'i aknede bir artıştan bahsetmişlerdir. Stres akneye sebep olmaz. Yanlış. Stres akne de genellikle suçlanır arkadaşlar. Stres vücudumuzda hormonal değişiklikleri de içeren birçok etki yapar. Ve akne gelişiminde etkili olabilir. Psikolojik baskı altında akne hastaları genelde sivilceleriyle daha çok oynar. Sivilcelerle, aknelerle daha çok oynar. Bunları sıkarlar ve patlatırlar. Bu da sivilcelerin atmasına neden olur. Eğer diğer açıdan aknenin kendisi baş stres kaynağıdır. Gördünüz mü? Stres başlıca kaynakmış. Etkili bir tedavi alan hastaların çoğu stresten fazla etkilenmez. Sivilce akne psikolojik bakımdan hastayı etkilemez. Yanlış. Akne fiziksel bir rahatsızlık olarak algılansa da duyguları büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle akneye göz ardı edilmemeli, psikolojik sıkıntılar da ciddiye alınmalıdır. Akne toplumda kişinin sıkılganlık hissetmesine, kadın erkek ilişkilerinde de sebep olabilir. Bazen iş yaşamını etkiler, arkadaşlık ilişkileri okul başarısını etkiler, kendine güveni azaltır. Akne cildimize ve psikolojimize izler bırakabilir. Önemli tedavi nedeni bu izleri önlemektir. Aknenin cildimizdeki izlerinin tedavisi akne tedavisinden daha zordur. Ve %100 sonuç alındığı söylenemez. Tedavi sonucunda kişinin akne geçireceği dönemi kısalmış olur. Yani akne dönem tedavi sırasında kısalmış olur. Çünkü genelde ergenlik yüzündendir ve geçer denilen bu durumun ne kadar zamanla geçeceğini tahmin etmek zordur. Bazen yıllarca devam eder. Akne izleri nasıl tedavi edilmez? Bakın akne izleri nasıl tedavi edilmez? Tedavi edilebilir. Akne üzerinde lazer... Dermakrasyon, kimyasal peeling, dolgu maddedir. Cerrah yöntemler kullanılabilir. Hastaya göre kullanacak yöntem değişir. Hastaya göre tedavi değişiyor bakın. Akne tedavisi ağrılıdır. Hayır tedavi sırasında hafif bir rahatsızlık duyulabilir. Bu genelde bir lastiğin deri yüzeyine çarpması şeklinde birisidir. Yine bir yanlış. Güneşlenmek akneye iyi gelmez. Aksine güneş banyosu genelde akne için yararlıdır. Ancak hastaların %20'sine kötüleşme gözlenir. Bunun nedeni rutubetli bölgelerde bulunmak, fazla terleme dolayısıyla cildin, gözüneklerini daha çok kapanmasıdır. Brozlaşmak akneyi baskılar fakat bu durum geçicidir. Güneş, deri kanseri riskinin artmasına neden olduğundan ve aknede etkili birçok tedavi varken güneşte ve solaryumda yanmak önerilmez. Ayrıca akne tedavisinde kullanılan birçok ilaç güneşe karşı duyarlılık yapar ve yan etkiler geliştirebilir. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi davranın. Dostça kalın. Evet arkadaşlar bu videomuzda kolesterolle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlara bakacağız. Öncelikle kısa bir bilgi verelim size kolesterolle ilgili. Damarların baş düşmanı kolesterolle baş etmenin en etkili yolu bilinçli beslenmeden geçer. Ancak çoğumuz şarap düşürür, kırmızı et yumurta hiç yenmemeli, zeytinyağı kalorisizdir gibi kulaktan dolma bilgilerle hareket ederiz. Sanılan aksine kolesterol kandaki yağ oranı değildir. Her vücutta bulunan hücre sarı ile bazı hormonların oluşmasında kullanılan ve büyümeyi sağlayan kolesterol, karaciğer ve hücre arasındaki yolculuğunu kan vasıtasıyla gerçekleştirir. Kandaki fazla miktarda kolesterol damarları tıkar. Damar sertliği olarak bilinen bu tıkanıklık kalp krizine hatta felce neden olur. Damarları tıkayan kolesterolün yükselmemesi gerekir. Kolesterolü düşürmenin en etkili yolu ise bilinçli bir beslenme ve diyettir. Çünkü kolesterolün büyük çoğunluğu vücut tarafından üretilirken dörtte biri besinler yoluyla alınır. Şimdi doğru bilinen yanlışlara geçelim. Zeytinyağı sınırsız kullanılabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Günlük alınan enerjinin %25'i %30'u yağlardan gelmelidir. Bu yağlarında yaklaşık %7'si veya %10'u doymuş, %10'u tekli doymamış, %10'u 15'i çoklu doymamış yağ asitlerden karşılanmalıdır. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asiti olduğu için mutlaka diyette yer verilmelidir. Fakat çoklu doymamış yağ asitlerini unutmamak kaydıyla. Günlük yağ gereksinimi için zeytinyağı ile birlikte mısır üzü yağını eşit oranda karıştırıp yemeklerde ve salatalarda bu yağ karışımını kullanabiliriz. Buruyemişin zararı yoktur. Bu da yanlış arkadaşlar. Fındık, ceviz, badem gibi bazı yağlı tohumlar kalp sağlığı açısından değerli yağ asitlerine sahip olduklarından beslenmede yer verilmelidir. Ancak yağ tohumların yağ içeri yüksek olması nedeniyle fazla miktarlarda tüketilmesi kan kolesterol oranını düşürmez. Günlük 6-8 adet fındık veya 2 adet ceviz yeterlidir. Süt, yoğurt, peynir çok zararsızdır. Arkadaşlar bu da yanlış. Süt ve süt ürünleri sağlık açısından diğer besin gruplarından farklı olarak tüm besin ögelerini içerir. Bu sebeple doğmuş yavranı yüksek bu besinlere mutlaka günlük beslenmede sınırlı olarak yer verilmelidir. Bu besinlerdeki görünmeyen doğmuş yağları azaltmak için süt, peynir ve yoğurt az yağlı veya yağsız olarak tercih edilmelidir. Başka bir yanlış. Kırmızı et yerine beyaz et. Yanlıştır. Kırmızı et yerde beyaz et yanmalıdır. Bu da yanlış. Tavuk ve balık da kırmızı et gibi hayvansal gıdalar kapsamına girer. Bu grup besinler belirli miktarlarda kolesterol içerir. Bu nedenle hiçbir hayvansal besin sınırsız yenilemez. Önemli olan bu besinlerin yenilme sıklığı ve miktarıdır. Yağsız kırmızı et haftada 1-2 kez olmak üzere ortalama 100 gram kadar tüketilmelidir. Tavuk ve balık kırmızı et gibi hayvansal gıdalar kapsamına girer. Bu grup belirli miktarda kolesterol içerir. Bu nedenle hiçbir hayvansal besin sınırsız yenilemez. Önemli olan bu besinlerin yenilme sıklığı ve miktarıdır. Arkadaşlar bir söz vardır ya. Ne kadar az o kadar iyi. Azı kara çoğu zarar. Bunları tabi çeşitli şekillerde bu sözleri fazlalaştırabiliriz. İşte buradan da bu çıkıyor. Ve her şeyin çaresi doğada var. Yeter ki dengeli beslenmeyi miktarını bilelim. Yumurta kesinlikle yenilmemelidir. Yanlış arkadaşlar. Bir büyük yumurta 213-220 gram kolesterol içerir. Haftada 1-2 kez haşlanmış bir yumurtanın bir kibrit kutusu beyaz peynir yerine yenmesi yararlı kabul edilebiliyor. Yumurta haşlanmış yağsız tavada omlet veya bol sebzeli menemen şeklinde tercih edilmeli. Dikkat etmeniz gereken ise o hafta başka besinden içerisine yumurta almamak ya da yanında yumurta yememektir. Posalı yiyeceği boşver. Arkadaşlar bu yanlış. Kolesterol düşürücü diyet uygulanırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta posalı besinlerin artırılmasıdır. Posa safra kesesi salgısı olan safra asitlerinin emilimini engelleyerek karaciğerde kolesterol sentezi için gerekli öncü ögelerin konsantrasyonunu azaltır. Yulaf, arpa, pirinç kabuğunda bulunur. Posanın kadeciyardı kolesterol sentezini engelleyerek kan kolesterolünün düşürülmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Posa kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olduğu için daha çok tüketilmelidir. Başka bir yanlış daha bakın, şarap kolesterolü düşürür. Kırmızı şarap içerisinde bulunan maddeler sayesinde iyi kolesterol olarak bilinen HDL'nin artmasına olumlu etkiye sahiptir. Fakat bu yararlı madde sadece kırmızı şarapta değil birçok besinde bulunur. 750 mililitre kırmızı şarabın içerisinde bulunan bu madde 50 gram soğan ve 375 mililitre siyah çayda mevcuttur. Yani şarap içmeye gerek yok arkadaşlar. Bu önemli. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım lütfen.